Ekipten aldığımız son haberlere göre, Battle War şehrine, Iron Man'lerin uçup etrafı darma duman ettiği haberi verildi. Ekrandaki görüntülere çeken muhabir, Iron Man'lerin saldırgan davranışlar sergilediğini söyledi. ''Korkmanı mıyız yoksa korkacak bir şey yok mu?'' ''Davranışlar sergilediğini söyledi.'' ''Korkmanı mıyız yoksa korkacak bir şey yok mu?'' ''Bu... Bu olamaz. Nasıl olur?'' Simbiyot formülü hatası saplandı. Hata yapmış olamam. Birisi formülü bollmuş olabilir mi? Ne olduğunu acilen öğrenmem gerek. <gülüyor> hadi hadi hadi hadi. Demek siz ikiniz yaptınız. Anlamalıydım hareketlerinizden. Yalnız her şeyi size fitil fitil ödeteceğim. İşte burası. Firestarter yardımın gerekiyor. Biri Iron Man simbiyotumu sabote etmiş. Bu sorun değil formülü ezbere biliyorum. Ama yok etmekte kalmamışlar. Bir de klonlamışlar. Şu an Battle War şehrinde. Bir dakika dışarı çıkar mısın? Hey! Şu an Battle War şehrinde simyot sürüsü var. O formülü durdurmam gerek. Çünkü daha uygulanabilir değildi. Simyot insanlar birbirine saldırabilir. Onları durdurmam için gelişmiş bir simyot formülü hazırlamalıyım. Bu yüzden senden yardım istiyorum. Eski dostum evet de sana yardım edeceğim. Ama ilk önce benim derdimi çözmeliyiz. Muhybirim şu an senin kaçtığın hapishanede. Onu polisle dörtmeden önce oradan çıkartmak zorundayız. Daha önce yaptığım bir şey. Bir kez daha yapabilirim. Aklımda bir şey var aslında. Hapishane, ben kaçtığımdan beri yüksek güvenlikli hale geldi. Artık polisler arka bahçede atış talimi yapmıyorlar. İçeridekiden fazla polis var ve şehir vardiyalarıyla şehirde geziyorlar. Yemek molasını bile iptal ettiler. Ayakta iki lokma ya yiyorlar ya Öncelikle bir gruba ihtiyacım olacak. Adam kiralamadı dönebilir. Bir de cip tarzı bir araba kiralayacağım. İçine birkaç malzeme alacağım. Kargo numarasını da içeri gireceğiz. Tabii benim de kılık değiştirmem gerekecek. Birimiz polisleri diğerimiz diğerimizle bir gizlice arabaya bitirecek. Hiç haktırmadan dışarı çıkacağız. Yalnız bir şey daha isteyeceğiz. Muhbirin işini yolda gelirken bitiriyor. Eee... Tamam. Gelirken kuyutuya çekip ne alacağız. dalacağız. Bak, burası aynen. Şimdi Murat dediğin gibi muhbiri müzeden çıkarttım ve infaz ettim. Senden yapmanı istediğim, yeni gelişmiş formülü hazırlarken bana yardım etme. Bir bakalım. Yaklaşık 2 dakika mı alacaktı? Yalnız formül için gerek olan 1.5 kilo fosfodyayı temin ettin mi? Nasıl ya? Formülü güçlendirmek için fosfodya mı lazım? Doğru ya. Tek seçeneğimizin ne olduğunu sen de çok iyi biliyorsun. Dostum yeter kapat şimizi. Tamam kapattım sakin ol. Hey burası olduğunu emin misin? Evet eminim burası. Bak işte oradalar. Çocuklar nasılsınız? Geçen kişide çok başarılıydınız. Tebrikler. <gülüyor> ne? Ne dedi o? Ha o... O Rus... E, Türkçeyi tam olarak bilmiyor. Şimdi müzeye gideceğiz ve alarmlara yakalanmadan elması alacağız. Elması aldığımızda alarm devreye girecek. Neden müzeye girip sadece elması alacağız diye soracak olursanız. Fosfodya. Müzenin içindeki elmasta en çok bulunan bileşen fosfodyadır. Müzenin iki yanındaki kapılara gideceksiniz. Kapıları hackleyip kolu çekeceğiz. Murat da bizi dışarıda bekleyecek. Çıktığımızda bizi hızlıca şehir dışına götürecek. Anladık mı? Sizi dışarıda beklerim. Tamam operasyon başlasın. Eğer hazırsak iniyoruz. İkiniz de benimle çatıya gelin. Ayağım. İyiyim iyisin. İyiyim, iyiyim. Sıkıntı yok. Durum nedir? Rapor ver Burn. Bir sıkıntı yok. Sadece yere düştüm. Tamam Mehmet. Hemen elması al. Çabuk olun. Hemen biri diğer kapıya gitsin. Çabuk binin, sabah olmadan şehirden çıkacağız. Gerekli olan tüm fosfodyayı almak zor olsa da Aldık Haydi teste başlayalım Hayati değerler normal Simbiyot taraması başlatıldı Ecekte işlemi başarılı. Benim işim burada bitiyor. Yapmam gereken işler var. Sakın kendini öldürtün. Eski dostum tekrardan teşekkür ederim. Umarım ben de ölmem ve seninle tekrardan buluşuruz. Mis gibi battle war kokuyor. Kesin buradalar. Ama nerede olduklarını bilmiyorum. Etrafı biraz araştıracağım ve bulduğumda onlarla güzel bir konuşma yapacağım. Demek buradasınız. Durnut burada, burada ne yapıyorsun? Burada ne mi yapıyorum? Ben burada ne yapıyorum? Ben sadece formülümü sabote edip insanlara Iron Man simbiyotu salgılayan iki aptal bilim adamını arıyorum. Peki, siz şu an son dakikalarınızda benden isteyeceğiniz herhangi bir şey var mı? Sanırım yok. Güzel, işimi kolaylaştırır. <Gülüyor> Sen de ağlaya ağlaya git canım.